179'dan başlayarak beşer beşer saysak hangi sayıları söyleriz. Hadi o zaman beşerli saymaya başlayalım ve hangi sayıları göreceğiz bakalım. 179'dan başlıyoruz. Peki 179 artı 5 kaç eder? Şöyle de yazabiliriz. 179 artı 1 artı 4. Burada biri ayırdık ki 180'e nasıl geldiğimizi daha kolay görelim. Yani buradaki kısım 180 ediyor. Toplayınca, 184 oluyor. 179'dan başladık, 184'e geldik. Buna da 5 ekleyelim. Birler basamağında 5 var. 4 daha eklediğimizde, birler basamağında 9 olacak. 189. Buna da 5 ekleyelim. Aynı yukarıdaki gibi yapacağız. 189 artı 5, 189 artı 1, artı 4 ile aynı şey. 189 artı 1, 190 ediyor. 4 daha eklersek 194. Yani burası 194'müş. Buna da 5 eklersek 199 olur. Buradaki 4'e sadece 5 ekledik. Tekrar 5 ekleyelim. 199'a 5 eklemek 1 ve 4 eklemekle aynı şey. Yukarıdaki gibi. 199'a 1 ekleyince 200 oldu. 4 ekliyoruz. 204 oluyor. Hadi şıklardan hangileri var bir bakalım. 184 dedik. 186 yok, 189 var, 194 var, 197 görmedik, 199 var ve 204 var. İşte bu kadar.